Efendim satır arasından herkese merhabalar. Derviş'in teselli koleksiyonunda 3. haftadadayız. 3 hafta ayırdık ki bu kavramlar nasıl inçleniyor onu bir kez daha görelim. Allah nasip ederse haftayadan itibaren bu dellemenin üzerine artık Batı felsefesini baştan sona bir üzerinden geçiyor olacağız. Gerçekten ne söylediler? Niçin söylediler? Neye sebep oldu bu söyledikleri? Aslında böyle değil de ne olmalıydı? Biraz felsefecilerin de pek hoşuna gitmeyecek olan felsefenin kendisinin değil söylencesinin konuşulduğu bir programa gidiyor olacağız. Efendim geldik mertebe konusuna ne demişler? Mertebede elbette Evliya Allah'tan bahsedecek olan yazar yine musibetlerden nem tutarak şöyle der. Musibetlerden hikmetlerinden bir diğeri de Nefsin terbiye edilmesi ve üst mertebelere yükseltilmesidir. Ancak unuttuğumuz bir şey var. Bu mertebelere insanlar kişisel sıkıntılar çekerek ermiyorlar. Siz burada defaatle İmam-ı Gazel'den Şeyh Hamidi Velid'den bahsederken ki Allah hepsinden razı olsun şefaatlerine nail eylesin. Onların çektiklerinden anlatırken ne yazık ki onların tabi olduğu o şeyhlerden hiç bahsetmemişsiniz. Mertebe kavramsal olarak İnsanın kendi eliyle erişebildiği bir mekan değildir. Hadi şuradan bir yer ayırtır da bu güzel restoranda biz de yemek yiyelim diyeceğiniz bir restoran kapısı da değildir bu kapı. Efendim istihdamdan bahsedilmiş. Şöyle biraz ilerleyelim çünkü buralarda tasavvuftan bahsedilmiş ama çok da terimsel olarak ele almanın gereği yok. Çünkü İslam düşüncesi bölümünde burada yapılan hatalar hem bir kez daha ele alacağız inşallah. Hal demişler herkesin kaldan geçip hale ulaşmak istediği alan için. Tasavvufa göre irfan makamı çileli bir hayatla kazanır. Hayır, irfan makamı çileli bir hayatın da içinde olduğu hizmeti Muhammed ile kazanır. Dolayısıyla hal hizmetten doğar. Çileden doğmaz. Ama insan hizmet ederken nice çileler çeker. Bir yerde bir şey yapmak ister engellenir. Yaptığında şöyle denir, böyle denir ama ne denirse denisin hal, ehli imana hizmet içinde mümkündür. Ama yanlış bir yerden referans alınca bu kıyıya oluşmak normaldir. Çünkü daha önce satır arasında ele aldığımız tehlikeli isimlerden biri Halil Cibran'ın ifadesini göz önünde alınarak onun referansıyla yazılmış bu bölümde şu diyor Halil Cebran şöyle söylüyor bu alıntıda Güneşi ve sıcaklığı kabul ediyorsak yağmuru ve şimşeği de kabullenmeliyiz seve seve. Ama yağmurda çok ıslandığınız için açmaz o güneş. Siz güneşin altında bir şey yapmak istediğinizde yağan yağmur sizi ıslatır. Sizin umrunuzda olmaz. Fark ne yazık ki bu kadar barışken konu çok yanlış anlaşılmış. Kavramsal olarak demek ki genç kardeşlerimiz arasında ne konuşuluyorsa... Biz bu kitapta o konuşulanları gösteriyoruz. Yani daha önceki bölümlerde de söylediğim gibi aslında bu kitapta ele aldığımız ne bu kitap ne de bu kitabın yazarı. Aslında onlar toplumun bir fotoğrafını çekmişler. Biz de bu fotoğraftan yola çıkarak bu genç kardeşlerimizle hem batının hem doğunun kavramsal anlamlarını tekrar ele almak gerektiğini görüyoruz. Kavramların bir daha elden geçeceği bir yüzyıla giriyoruz aslında. Seçim konusunda şöyle diyor yazarımız. Musibetler de ilahi seçimin bir parçasıdır ve bu sebeple hürmete layıktırlar. Amenna ve seddekla. Ama sondaki kısım işi biraz bozuyor galiba. Arthur Ashe, kan dinden kaptığı hastalıklardan dolayı ölüm döşeğinden, hayran ölüm döşeğindeyken hayranlardan biri şöyle demiş. Allah böylesine kötü bir hastalık için neden seni seçti diye sormuş. Arthur da şöyle demiş. Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 5 milyonu tenisi öğrenir. 500 bini profesyonel tenisçi olur. 50 bini yarışmalara girer. 5 bini büyük turnuvalara erişir. 50'si Wimbledon'a kadar gelir. 4'ü yanı finale, ikisi finale kalır. Uzattıkça uzatıyorsunuz ama İslam dininde bütün Müslümanlar da Evliyaullah'tır. Herkese o kulvarlar açıktır. Yürüyen, koşan her Müslüman da İnanın bana ipi göğüsleyenler arasındadır. Neden bunu sporla kıyas etmeyi tercih ettiğinizi gerçekten bir kez daha ele almanız gerektiğini söylemek gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Değer konusu için şöyle diyor yazarımız. Dünya tarihindeki tiranların, diktatörlerin ve despotların herkese saygı duyulan biri gibi göründükleri dönemden... ...herkese hoyranlıkları bir başka döneme geçmeleri... Çoğu kez yalnızca bir gün sürmüştür diyor. Hayır, insanlar bir günde kötü ya da iyi olmuyorlar. Yani böyle sisler arasından bir amca gelip çok kötü bir adama değniğini vurunca o adam iyi olmuyor. Ömür o iyilikle geçiyor. Rabbim bir gün ona bir vazife veriyor. Aslında zaten dünyaya gelirken vazifeli gelmişiz de herkes şu kibir mahiyetinden bir parça bulaşmış olsa gerek Rabbinden özel bir şey bekliyor. Ama yolda olana oluyor o özellik. Zira herkeste var zaten o özellik. Biraz ince bir konu oldu ama kavramlarda döner bir daha bakarız. Efendim şöyle bir devam edelim bakalım sona doğru geliyoruz. Benlik önemli bir kavram ne demiş yazarımız ya da onun söylencesiyle gençlerle halde ona bakalım. Sorunların büyümesinin altında yatan faktörlerden biri de insanın kendisini abartıyor olması yani enaniyetidir. Güzel. Ama bu abartıyı nasıl ele almışız yazının sonunda. Oysa insan kendi sadeliğine ve basitliğine dönebilse, kendisine doğada ayrılmış olan sıradan yerine geçebilse, kendisine atfettiği uydurulmuş önemden vazgeçebilse diyerek tabiatla bizi ezdeşleştirmeye çalışıyorlar. Bu bir yoga felsefesi diye hatırlıyoruz. Lütfen bir kontrol daha yapsak çünkü bütün tabiat bize hizmet için yaratılmış. Biz ise Rabbimize kulluk vazifesiyle. Manevi ve ıslah edici eserlerle meşgul olan insanlar ele alınıyor. Nasihat kavramı altında. Ama her biri teselliyle de özdeşiyor. Garip bir halde. Kendi kendilerine bir ıslah çalışması içindedirler. Bu ıslah süreci kasten sonlandırılırsa önceden istihgak kesbettiği halde bir takım nasihatları riayet etmesi sebebiyle iptal edilmiş veya ertelenmiş olan belalar yeniden yol bulup insana isabet etmeye başlar diyor. Ancak insan kendisini ıslah etmeye değil, nefsini ezmek için kendisine verilen vazifeye mecburdur deseydik kavram daha yanlış olurdu. İlham konusuna gelinmiş. Dua edin icabet edeyim ayet kelimesi alınmış. Mumin Suresi 60. ayet kelimesinden. Dua edin size cevap vereyim, sizinle konuşayım manasındadır. Dua bizim onunla konuşma imkanımız, ilhamsa onun bizimle konuşmasının niteliğidir. Üstelik insan bu görüşmelerde zaman, mekan ve şartlarla sınırlandırılmış değildir. Dilediği zaman hangi mekanda olursa olsun Durumu ve hali ne olursa olsun onunla her an konuşabilir. Evet konuşuruz Rabbimize ama onun bizimle konuştuğumuzu duymak için ilham gibi bir meselede genç kardeşimizin tek başına bir erdeme ermesinden çok daha ziyadesiyle metafizik olaylarla karşılaşmasıyla çok defada da karşılaşmasıdır. Efendim bedel konusunda bir İngiliz özdeişini ele alıyor ve diyor ki no pay no gain çile yoksa kazanç da yok. Ama İngilizler bunu bildiğimiz üzere denizcilik işi güderken eziyet çekelim paramızı kazanın mahiyetinde söylemişlerdir. Çok da manevi alama almaya çekmeye de bence gerek yoktu. İrşat konusunda şöyle buyuruyor yazarımız. Başına da bir derdi ve musibeti olan insan daima irşat ediliyor haldedir. Aman ne güzel, nasıl olsa derdimiz var, çilelerimiz var. O zaman en büyük dert çeken adam, en büyük evliya mıdır sorusu doğar. Halbuki irşad eden vazifelisine bakar. Çünkü vahiy Allah'ındır ama vahiy beyan eden peygamberdir. Efendim meselemizi böyle devam ettirirken ben aslında işin sonunda yazar ne demek istiyor oraya gitmek isterdim. Birkaç hafta üstünden şöyle bir geçtim. Sonunda kavram boyutuna geldiğimizde yeniden göreceğiz. Ama gençlerin kavramı ne halde ona ele almış olacağız. Efendim okuduk bu kitabı. Tesellilerimiz yerine geldi. Şimdi dervişin dua vakti geldi. Uzun bir dua Allah kabul etsin. Biz sona gidelim bakalım ne demiş yazarımız. Demiş ki Allah'ım sen beni yaratırken sana yardım eden bir başkası yoktu ki ben şimdi onu şerik kabul edip ondan yardım dileyeyim. Efendim, yorumsuz kalsın burası. Bu kitabı ile teselli bulup da dua edip kendisine o irşat vazifesinde kendi kendine irşatta e, düşmüş olan genç kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Allah şifalar versin acilen. Ama bu şifanın önemli bir kısmı kavramlarla ilgili. Ne kadar kıymetliymiş şu kavramlar. Ne kadar önemliymiş şu kelimelerle için konuşmak bir kez daha anladık. O yüzden teşekkür ederim yazarımıza. Ama biz haftaya Allah nasip ederse şöyle bir batı felsefesinden başlayalım. Merak etmeyin öyle aristolarda filan fazla vakit geçirmeyeceğiz. Genel itibariyle bugünkü felsefecilerimiz ne halde? Fotoğrafta ne görünüyor? Hakikatte bu doğru mu yanlış mı? Beraberce bakıvereceğiz. Siz dinlemeye izlemeye devam edin inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Bu haftalık kalın sağlıcakla. Thank you.